Bu muydu? Bu benim için derlenmiş. 2 0 mı helal lan? Oha! Yalnız var ya o çocuğa gelseymiş. Harbiden kalıcı hasar bırakırmış bak net söylüyorum. Öldürebilir bile yani. Oy bir de kafayı eğmiş direkt. Abla gülüyorsun Vur ama. Vurmaya gelmiş galiba. E, direk vurmaya gelmiş ya. Çocuğun dünyadan haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> Noldu? <Ne> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kordesepsi bak valal oynuyor ya. <gülüyor> <Gülüyor> İtihar atmış, telif atmamış. Nasıl ya? Çekmezse kanal kapanacak, mesaj attım, beni falan engelledi. Oğlum ne yapıyorsun? Lamacun, neydi kanalın adı? Leblebi, leblebi. Leblebi. <gülüyor> oğlum, Hayatımı hayatını mı karartacaksın bizim ekibi nasıl satayım? Sen ne yapıyorsun ya? Al ihtarını geri, manyak mısın, iyisin oğlum. Agresif yaparım. Agresife geçer bak. Agresife geçerim bak. <gülüyor> Yapma öyle şeyler. Yüpe, agresife geçebilir. Hayır o ben ben hayır ben, ben, ben Acrisif'e gideceğim diye sormuştu ya. Kamerayı sağ köşeye al. Aa kamerayı unuttuk. Ha abonelikten falan çıkmayın oğlum. Dur. Adamın haberi yoktur ya belki. Sakin amına koyayım hemen abonelikten çıkalım. Dur bir adam duysa beni zaten çözer yapar. Linçlemeyin niye linçliyorsunuz? Oğlum, ya neden oğlum, pi, pi, Pimi çekilmiş bomba gibi hepsi ya yani. Yapmayın oğlum çocuğun haberi yoktur ya. Ne güzel içerik yapıyor adam. Böyle şeyleri ciddiye almayın hemen. Dayı iyi karıştırıyorsun. Sen karıştırırken çocuğu unuttun ya. <gülüyor> <gülüyor> Tombaladayken <çiziliyor>. Allah... <gülüyor> tombala <dayıken> çocuğu unutmuş <gülüyor> Güzel müdahale Güzel müdahale <gülüyor> Son bakışı görüyor musun? Bak. Nasıl sikiyim çarpacak mı bakışı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak bak şu hala bakıyor ki adamın suratına odaklan <gülüyor> <gülüyor> Yarrayıdık bakışı bak. Evet evet evet tamam, o tam o bakış. Adamın gözleri yuvasından çıkmış oğlum. Video bozuldu. Oy! Millet dalkışlıyor. <gülüyor> o korkuda ne var? Helal olsun. Adam skinle bile değil amına koyuyor. Döndü vurdu devam ediyor. Ha yok sağa çek. o baba refleksleri. Affı yok. Bak bir saniyelik iş görüyor musun? Çocuğu niye komedinin üstünde bezliyor bu abi? Oğlum Hayır, orası, orası şey, orası şey yani yok bebek şey değil de ona çevirmiş yani. Zaten gel normal o işçi olanlar da öyle yüksek. Yüksekte yerde yapması daha mantıklı değil mi? Yok normalde o böyle işte bunun kadar değil de böyle bir 10 santim 20 santim daha kısasıdır. Set çocuk bez değiştirme alanı. Hatta yatak olur, bir şeyler olur böyle. Umursamadı dayı bu arada. <Gülüyor> Devam. Hediye. Sen de biliyorsun oğlum işte bazen kuruyoruz ayerler. Abi abi. Vay Yapma abla. Ezdi bence bu arada, göstermiyorlar. <gülüyor> Gal galiba ezdi. Oha! Çocuğa bak! Ayyy! Oha! Bir şey de olmazmış bu arada orada Ama adamın atlaması seri. Adam buraya bolcu ya. Nereden tanıdın Burya abla? altın biliyor. Hey refleksi. Abi sen oradan yetişemezsin o çocuk düşerse ya Oyyy helal lan İşte Türkiye'de olsa abi düşmedi diye biri kendisi vurdu ona <gülüyor> salak salak hareketler yapma diye. Bu videonun sesi mi gitti ben mi kapattım Belki telif abi. Ya bunlar da bir şey yok ya. Onları günde biz bunu 10 defa yaşıyoruz gün içinde lan. <gülüyor> Özellikle 61 plakada değil mi? <gülüyor> evet. Aa oh, siktir herif. Oha hiçbirine değmedi lan herif. Ya da görmüyoruz değdirdi onu. Hız, çeviklik, zeka hepsi bu şoförde var. Videoyu daha burada beklet daha 10 dakika daha beklet. Video çatır çatır teliflenmiş. Selamun Aleyküm aleykümselam. Saatler olsun kardeşim. Saatler olsun. Hoş <gülüyor> Aa, boğazında kaldı lan. Ah canım benim be. A. Oh. Tam tam çıktı o çıktı. Ne? oğlum neye diğerleri de yere düşüyor amına koyayım. O kıyamam ya. Mazluma döndü bir an. <gülüyor> ne korkmuştur var ya sahibi. O şeyi hatırlıyorum tayinde de böyle boğazına bir şey takıldığında ya da ne bileyim bir garip garip davranışlar sergilediğinde köpek sahipleri bilir hemen böyle yüreğine gelir şeyi heyecanı korkusu. Bu nasıl bir araba peki? Bok gibi videoymuş Klaff bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İzledim ama yani bok gibi videoymuş. Dur bir tane daha vardı şeyi.